Arkadaşlar merhabalar bu video mikro orjinal yayınlarının hazırladığı TYT-IT Geometri Soru Bankası kitabında Dik üçgen konusundaki uzunluğun değişmezliği konusundaki kazanın testinin çözümünü yapacağız. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Aşağıda bir kalemin dik dörtgen biçimindeki bir kalem kutusunda farklı iki konumu gösterilmiştir. Şöyle kalem bir dikey konulmuş bir de şöyle konulmuş. Dikkat et burası 8 birim o zaman burası da ne olacak 8 birim. Kalem uzunluğu kaç yaptı 17. E, hocam burası da 17. Kalem kutusunun tam köşegeni şeklinde olmuş bak. Kalem şekil 1 gibi kutuya kondu, dik konduğunda şundan bahsedilmiş 9 santimetre dışarıda. Şekil 2 gibi konulduğunda da uç noktada kutunun köşelerine gelmiş. Köşegen konumuna gelmiş. E hocam burası 8 ya. Burası da 8. 8, 17 ne üç kere? 8, 15, 17'den 15 çıktı. Benden de dik uzun kenarı isteniliyor. Cevabımız böylelikle akçay oldu. Geldik 2'ye. Şekildeki gibi yere dik bir duvara dayalı merdivenin duvara dayalı ucunun yerden yüksekliği 20 metre. Evet duvara dayalı merdivenin yerden yüksekliği yani şuradaki mi yüksekliği verilmiş bize? 20. Yere dayalı ucunun duvara olan uzaklığı da şurası duvara olan uzaklığı da yani şurası da kaç verilmiş bize? 15 olarak verilmiş. Buna göre diyor bu merdiven duvara dayalı ucu 13 metre aşağı kaydırılırsa öncelikle 15, 20, 25 mi? Evet ben bu merdiveni aşağı kaydıracağım. Hop Şöyle mi gelecek o zaman? Mesafe o zaman şöyle mi olacak? Evet. Dik üçgen. Ne kadar aşağı kaydır demiş bize? 13 metre. 20'den 13 çıkartırsak şuradan 13 çıkınca kaç kalıyor buraya? 7. E hocam 7. Şuradaki uzunluk merdivenin değişmezliğinden dolayı 25. Ne üçgen o zaman bu? 7, 24, 25 üçgeni. O zaman buranın 24 olması lazım. Eee 24 burada. 15'i burada. O zaman burası kaç yapıyor? Kaç yapıyor? 24'ten 15 çıkınca 9 mu yapıyor? Evet. Buna göre diyor merdivenin duvara dayalı ucu 13 metre aşağı kaydırılırsa yere dayalı ucu kaç metre kayar? Yani şuradaki mesafe soruluyor. Önceden buradaydı buraya doğru geldi. 9 metre kaymış oldu. O zaman cevabımız ne oldu? Denizli yaptı. Geldik bir sonraki soruya. Yukarıdaki şekilde. Şekillerde daha doğrusu. 13 metre uzunluğundaki bir salıncanın iki farklı konumu verilmiştir. Evet 13, 3. Yani şu tabanla tavan arasındaki mesafe kaç? 16. E hocam burada da yine aynı şekilde Tavanla tavan arasındaki mesafe 16 Bu değişmez Salıncak yukarı kaysa bile değişir mi değişmez Hocam burası 16 e şuradaki mesafe değişiyor mu hala 13 Bu da merdivenin değişmezliğinden dolayı Burası da 13 E hocam 90 derece karşılık getirelim Hop şöyle Ne oldu burada Şimdi şurası 4 metre olunca Arkadaşlar şurası üçgen burası 13 Toplamda 16 ya Hocam burası 16 E burası 4 metre ise buraya 12 mi kaldı Evet 12, 13, ne üçgeni? 5, 12, 13 üçgeninden burası 5 yaptı. Şekil K noktasının zemin olan uzaklığı 4 metre olduğuna göre salıncak yatayda kaç metreye yer değiştirmiştir? Arkadaşlar yatayda mesela şu köşeyi düşünün. Şu köşe buradayken hop şuraya geldi. Yatayda yani şuradaki mesafemi soruluyor bize? Evet. E, biz kaç bulduk oradaki mesafeyi de? 5 bulduk. Yani cevap C. Han yaptı yaptığı 3. Soru. Geldik 4'e. 10 cm uzundaki bir tel köşeleri dik olacak biçimde 4 farklı şekilde bükülmüştür. 10 cm uzunluğunda ya 3-2 daha 5'i buradaysa 5 buraya kaldı. Sonra 3'ü buradaysa 7 buraya kaldı. 1-2-3'ü buradaysa buraya 7 kaldı. 1-3 daha 4 1 daha 5. O zaman buraya kaç kaldı? 5 kaldı. Verilen uzunluklara göre telin 2 ucu arasındaki uzaklık aşağıdakilerden hangisi olamaz? Arkadaşlar 2 ucu arasındaki mesafe soruluyor. Yani şurası. Yani şurası. Yani şurası. Yani şurası isteniyor. E bunlara ait 90 derece karşı getireceğim. En güzel dik çizim Dik, ek çizim dik dörtgen oluşturarak olur o da şöyle bir dikdörtgen oluştursak 2 1 kaldı 5 5 25 artı 1'den 26 burası kök 26 yapar kök 26 olur şuraya bakacak olursan dik dörtgen oluşturarak dik üçgen oluşturmak en güzelisidir Hop, şöyle oluştu mu oluştu 7'yken 7 1 1 hocam burası 3 9 artı 49 58 yapıyor burası da kök 58 mi olacak evet kök 58 de var Şuraya bakalım dik dörtgen oluşturalım hocam hop şöyle birken bir birken bir dik üçgen oluştu mu oluştu. Burası 8 burası 2. Hocam 2'ye 8 bu 2 çarpı 1 burası da 2 çarpı 4 burası da 2 çarpı karek içinde birin karası artı dördün karesi yani 1 artı 16 o da 2 kök 17 var şıklarda. Bir de şuna bakalım hocam dik üçgen oluşturalım Ş hop şöyle. Üçgen 3. Üç, 2 kaldı. beşgen 5. 4 kaldı. 1-2 kök 5 üçgeni. Yani küçük olanın kök 5 katı. Burası da 2 kök 5 olur. 2 kök 5 de var. Şıklarda hangisi yok? 3 kök 6 yok. Dolayısıyla cevap ne oldu? 3 kök 6. Yani cevap Edremit yaptı arkadaşlar. Evet. Böylelikle bu testte bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda özel açılı üçgenlerin testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.